eğitim videosunda Akros programında depo yönetimi ve depo ilişkileriyle ilgili bir temel eğitim gerçekleştireceğiz. Bu eğitimdeki temel düzeyde olacak daha detaylı bilgi veya farklı işletmenize özel ihtiyaçlarda yazılım danışmanlığı aldığınız firma ile irtibata geçmenizi öneririz. Biz öncelikle alım ve satım belgelerinde ürünü aldığımız zaman işlemin gerçekleşeceği depoların seçimi bu depolar arası transfer bunların raporlanması ve en son eğitimin sonunda belge içerisinde ürün farklı depolara hareket ediyorsa alımda veya satımda bununla ilgili nasıl bir işlem gerçekleştireceğinizi göstereceğim öncelikle yeni alış faturası Diyorum. Burada alım yapacağım ilgili firmayı seçiyorum. Açılan alış faturası belgesinde ürünlerin hareket deposu bölümünden hangi depoya giriş yapacağını seçebiliyorum. Burada bu belgeye işlediğimiz tüm ürünler bu depoya giriş yapacaktır. Ben örneğimizde Bella Payis depomuza bir mal alımı gerçekleştiriyorum. Burada iki tane ürün ekliyorum. Ve bu ürünlerden altışar adet alım gerçekleştiriyorum. Bu yaptığım alış işlemi sonrası stok yönetimi, raporlar, envanter raporları, envanter depo dağılım raporu dediğim zaman. Burada merkez hariç depolarım otomatik seçili olmak gerekir olarak gelmektedir. Gerekliyse merkez depomu da seçerek tamam diyerek şu anda A ürününün toplamda 6 tane olduğunu, bunların altısını da depomda olduğunu görebiliyorum. Satım işlemi yaparken yine aynı mantıkla hiçbir farklılık yok. Yeni satış faturası diyorum. Satış yapacağım carimi seçimini gerçekleştiriyorum. Yine burada ürünlerin hangi depodan çıkaracaksam buradaki örnekte ben Bella Pais deposunu yine seçiyorum. Ve ürünlerimden ikişer adet satışını gerçekleştiriyorum. Şu an stok yönetimi raporlar, envanter raporları ve evet, depota aldım raporunu incelediğimde yine burada merkez depomu görmek istediğimi belirtiyorum. Burada artık toplam kalan sayımın 4 ve Bella Payist depomda 4'er tane kaldığını görebiliyorum. Şimdi gelin bu ürünleri Bella Pais depomuzdan merkez depomuza transfer yapalım. Burada yeni depo hareket fişi veya bunun karşılığı stok yönetiminde yeni işlemlerde yeni depo hareket fişi olarak oluşturabiliriz. Burada ürünlerin hangi depoya gireceğini ve hangi depodan çıkış yapacağını belirtiyorum. Daha sonra ben burada ürünlerimden İki şartını transferimi gerçekleştiriyorum. Şu an ürün dağılım raporunu incelediğim zaman elimde ürünün dört tane kaldığını ama Bela deposunda iki tane olduğunu görüyorum. Herki ki bir örnek daha yapalım. Bu sefer giriş deposunu yukarı girme olarak seçiyorum. Çıkış depomu Bela Payas şubesi olarak belirliyorum. Pardon arkadaşlar. Giriş depomuzu yukarı girme olarak seçmiştik. Çıkış depomuzu belli Payas olarak seçmiştik fakat ürünlerimizi eklememiştik. Yine ikişer adet ürünlerimi ekliyorum ve yine stok yönetiminden raporumu tekrarladığım zaman Bela Payistepom'un sıfırlandığını, yukarı girmemin arttığını görebiliyorum. Peki biz bir belge oluştururken alış veya satış bir ürün birden fazla depodan çıkması gerekirse veya alınırken bizim ürünleri aldığımız firmaya işte ürünlerin iki tanesini Bela Payistepos'una İki tanesini de merkeze getirmesini rica edersek nasıl olacak? Ben burada bir yeni satış faturası üzerinden örnek gösteriyorum. Yeni satış faturası oluşturuyorum. Satış yapacağım firmayı seçiyorum. Ve ürünlerimi ekliyorum. Bizim biraz önceki senaryomuzda iki ürünümüz merkezde, iki ürünümüz yukarı girmedeydi. Ben burada... Dörder tane ürünü ekledikten sonra Üst bölümde yer alan araçlar Depolara dağıt seçeneğini seçerek Şu an biz ilk işlemi gerçekleştirirken Hareket depomuz merkez olarak seçili olduğu için Standartında ürünlerin hepsini merkezden çıkış yapar Eğer ki biz burada Bella Pais depo seçseydik Veya yukarı girine seçseydik tüm ürünleri buradan çıkış yapacaktı. Biz diyoruz ki bizim ana çıkış depomuz şu an merkez. Araçlardan depolara dağıt diyorum. Ve burada bize sağ taraftaki tabloda ürünün şu an aktif olarak merkezde 2 yukarı yine de 2 tane olduğunu gösteriyor. Biz burada çıkış Merkez 4 olarak gözüküyor. Biz bu ürünün iki tanesinin yukarı girmeden çıkış yapacağını belirttiğimiz zaman sistem otomatik olarak iki tane farkı tespit ediyor. Burada depolara dağıt dediğimiz zaman sistem satış faturasını kaydederken bizim ilgili depo transfer fişlerini de otomatik oluşturacaktır. Ve oluşacak depo belgelerini görmek istemiyorsak sağ altta yer alan oluşacak depo belgelerini göster seçeneğini kaldırabiliriz. Ben şu an depolara diyorum Ve sistem otomatik olarak önce bana depo hareket fişini, giriş deposunun merkez, yukarı girme deposundan 2'şer tane ürün çıkacağını otomatik olarak bize getirdi. Burada eğer biz ana depomuzu satış faturasındaki Çıkış depomuzu yukarı girine yapmış olsaydık, buradaki depo transfer fişi giriş deposu yukarı girine çıkış deposu merkez olarak oluşacaktı. Kaydet çık diyorum. Satış faturamı kaydediyorum. Bu senaryoda raporlarımdan depo envanter dağılımı aldığım zaman artık depolarımın boş olduğunu görebiliyorum. Peki bir belge içerisinde örnek olarak bir yeni alım faturası yapalım. Burada biz bir tane ürünümüzü ekleyelim. Ben bir ürünün üzerindeyken bilgi bölümünden stok envanter durumu dediğim zaman aktif olarak ürünümün depolardaki envanterini ve toplam envanterini görebiliyorum. Burada şu an benim belge içerisindeki yazdığım rakam bilgi stok envanter durumu veya bunun kısayolu kontrol F6 şeklinde giriş yaptığımda görebiliyorum. Klavye'nimizde bulunan F6'ya bastığımızda da bu menüye ulaşabiliyorum. Buradaki altı rakamı şu an alış yaptığım rakam belgiyi kaydettikten sonra yansıyacaktır. Bunu da bir görelim. Kaydet çık diyorum. Ürünü merkez deposuna aldım. Yeni bir alım belgesi veya satış belgesi diyelim. Ürünü aldık. Satış diyoruz. Ürünümüzü faturaya ekliyoruz. Bilgi, stokenman ter durumu veya Klavyemde bulunan F6 tuşuyla şu anda ürünümün merkez depomda 6 adet olduğunu görebiliyorum. Burada yine sistemimizde el terminallerini kullanan müşterilerimizde, armada kullanan müşterilerimizde depoları bağlayabiliyoruz. Yine oluşturduğumuz carilerin belli bir depodan çalışmasını standart olarak belirleyebiliyoruz. Bu tip durumlarda sizin şirketinizdeki uygun senaryoya göre yazılım danışmanlığı aldığınız firmadan destek almanızı rica ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ederim.